Bu videomuzda muhasebeleştirme işlemlerine değineceğiz. Eğer binamızı 200 bin lira ödeyerek kiralamak yerine bu binayı 2 milyon lira ödeyerek satın almış olsaydık bunu muhasebe kayıtlarımıza resmi defterlerimizde nasıl gösteriyor olurduk? Bunun muhasebe karını ve ekonomik kara etkileri neler olurdu bunlara bakalım. Binamızı 2 milyon lira ödeyerek satın alıyoruz Bu bedel dönem başlangıcında yani Birinci yılın başında Bu binanın piyasa değeri bu şekilde Şimdi Birinci yılın sonunda binanın fiyatını düşünelim Bir yıl boyunca binayı kullandım Biz kullanmaya başlamadan önce yeni ve pırıl pırıldı ancak bir sene sonra biraz yıprandı Bir yılın sonunda binamızın piyasa fiyatı 1.9 milyon liraya inmiş oldu. Bu yıl içinde binanın değeri 100 bin lira azaldı. Dikkat edin bu 100 bin lirayı hiç kimseye ödemiş değiliz. Bu açık bir gider değil ancak yine de bir gider bu binayı bir yıl önce satmış olabilirdik. Bu binayı kullanarak 100 bin lira kaybetmiş olduk. Kaybettiğim sadece bu değil, ayrıca bu 2 milyon lirayı başka bir yere yatırma fırsatını da kaybetmiş oldum Belki 2 milyon lirayı yıllık %5 faizle risksiz bir yatırımda değerlendirip faiz kazanabilirdim Yani ayrıca sermayemin fırsat maliyetini de kaybetmiş oldum Amortisman 100 bin liraydı, sermayemin fırsat maliyeti de 2 milyon lira üzerinden %5 dersek bu da 100 bin lira eder Sermayemin fırsat maliyeti de 100 bin lira ediyor. Şimdi bunu düşünmenin bir başka yolu da şu: binayı yıl başında satın alıp yılın sonunda satmış olabilirdim. Bu durumda bu alım-satım işleminden 100 bin lira zarar etmiş olacaktım. Ve ayrıca bu parayı bu süre boyunca başka bir yere yatırsaydım, kazanmış olabileceğim 100 bin liradan da vazgeçmiş oluyorum. Bunların ikisi de örtük maliyetler. Amortisman, muhasebecilerin dikkate aldıkları bir şey. Şirketlerin bilançolarına baktığınızda amortisman diye bir kalem görürsünüz. Bu, kullandığınız sermaye benzeri malların, örneğin binanın aşımını ifade eder. Genel prensip olarak, binanın yılbaşındaki değeri ile yıl sonundaki değeri arasındaki düşüşün, binanın aşınmasını ifade ettiğini ve bunun da amortisman olarak adlandırıldığını söyleyebiliriz. Sermaye mallarının amortismanında farklı yöntemler tabi ki kullanılabilir. Örneğin bu binanın kullanım ömrü 10 yıl, bedeli 2 milyon lira olduğuna göre her yıl 200 bin lira amortismana tabi tutacağım diyebilirsiniz. Firmanın sahibi olarak şirketinizin bilançoda Görünecek karını belirlemek için değişik amortisman yöntemlerini kullanmak isteyebilirsiniz. Ancak unutmayın ki, uygulamanız gereken amortisman kuralları, yaşadığınız ülkenin resmi otoritesi tarafından belirleniyor. Bu videomuzda binayı satın almamız durumunda uygulanacak olan yıllık amortisman tutarının 100.000 lira olduğunu varsayarak devam edelim. Şimdi, muhasebe karına ve ekonomik kara ilişkin gelir tablolarımızı tekrar gözden geçirelim. Muhasebe kârına ilişkin bölümün tamamını kopyalayıp yapıştıralım. Şimdi hiç kira giderimiz yok çünkü binayı kiralamak yerine satın aldık. Kira giderimiz artık sıfır olacak. Ancak amortisman masrafımız olacak ne kadardı? 100 bin lira. Bu aşamada sermayenin fırsat maliyetini yani binayı satın almakta kullandığımız 2 milyon liranın alternatif getirisini düşünmüyoruz. Vergi öncesi kârımız, muhasebe kârı açısından nasıl olacak ona hesaplayalım. 500 bin lira gelir eksi 350 bin lira gider dersek vergi öncesi kârımız 150 bin lira olacak. Kira giderim daha fazlaydı. Amortisman giderim kiradan daha az olduğu için muhasebe kârım değişti. Ancak ekonomik kârım buradaki sayıları göz önünde bulundurursak değişmeyecektir. Ekonomik karda neye bakıyorduk onu da hatırlayalım. Bu işi bu şekilde devam ettirmek anlamlı mı sorusunun cevabını arıyorduk. Şimdi yukarıdan ekonomik kârı ilişkin olan bölümü de kopyalayıp aşağıya yapıştıralım. Belki de kiralamak yerine satın almak ekonomik kâr açısından daha iyi bir tercih olmuştur. Rakamları yerine koyup şirketimizin durumunu hep birlikte görelim. Buraya birinci yıl yazalım, yiyecek ve personel giderimiz aynı Kira giderimiz artık yok Bu kira gideri bölümünü siliyorum Artık bina kendimizin dolayısıyla Kira giderimiz sıfır Bunların tümü açık giderler Nakit veya hesaben para olarak üçüncü şahısları ödediğimiz giderlerimiz Şimdi Örtük maliyetlerimizi de düşünelim Vazgeçtiğimiz maaşlar vardı Hatırlayın ben bir doktorum ve eğer restoran açmak yerine kendi mesleğimi yapsaydım yılda 150 bin lira kazanacaktım. Şimdi ayrıca amortisman da var. Yani aldığım binanın bir yıldaki aşınması dolayısıyla değerinde meydana gelen azalma 100 bin lira. Bunu da yazalım. Ayrıca bir de sermayemizin fırsat maliyeti olan 100 bin lira var. Bu 2 milyon lirayı bina satın almak yerine başka bir yere yatırsaydım bu kadar kazanacaktım. Sermayenin fırsat maliyeti, bunu SFM olarak yazalım, 100 bin lira daha. Gitgide artıyor. Buradaki sayılara bakalım, artık kira giderimiz yok. Ancak binayı satın aldığımızda örtük giderlerimiz 200 bin lira yükseldi. Rakamları toplayalım, ekonomik kar, eksi 100 bin lira. Bir önceki durumla, yani restoran durumuyla aynı. Buradaki ise muhasebe karıydı. Bu hesaplamada kullanacağınız fırsat maliyeti varsayımları son derece önemli. Kiralamak veya satın almak kararını verirken, ekonomik kârı hesaplamak doğru bir karar vermenize yardımcı olacaktır.